Serbest üflenmiş cam kaplar üfleme borusundan üflenerek ve bazı yardımcı aletlerin kullanılmasıyla şekillendirilir. Basit bir şişe yapabilmek için cam eriyiği üfleme borusuna alınır ve pürüzsüz bir yüzey üzerinde ileri geri döndürülür. Amaç ona silindirik bir şekil vermektir. Ardından az bir hava cama üflenir. Uzun, dar bir tüp oluşturabilmek için üfleme borusu eğilir ve ucuna doğru oluşan baloncuk uzatılır. Tüpün sonundaki kalın ağır cam yumuşar ve kabın şeklinin verilebilmesi için hemen üflenmeye başlanır. Dibi düzleştirilir. Şişenin ağzının şekillendirilmesi için cam uçlu bir metal çubuk kabın altına tutturulur. Soğuk su damlalarının uygulanmasıyla üfleme borusunda keskin bir patlama şişenin boğazının kırılmasına neden olur. Yeniden ısıtıldıktan sonra ise ağzı şekillendirilir. Şuba nazik vuruşlarla bitmiş şişenin ayrılması sağlanır ve tav fırınında yavaş yavaş soğumaya bırakılır.